Akciğer kanseri kaç evreden oluşmakta hocam? Bütün kanserler Amerikan e, kanser evreleme sistemine göre evrelendirirler ve dört evresi vardır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evre diye. Evreler e, şu şekilde tümörün büyüklüğüne, bazı yapılara yakınlığına, bazı yapıları tutmalarına göre değişir. E, küçük bir tümörse 1, 2, 3, 4 bunların belli birçokları. E, e, Boyutsal aralıkları vardır. O boyutsal aralıklara göre evrelendirilir. Toplamda dört evreden oluşur.